Ekran ben sevgili izleyiciler, kısacık bir reklam arasından sonra tekrar huzurunuzdayız. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için şu an programımızı TV 6 Ankara stüdyosundan gerçekleştiriyoruz ve stüdyo konuğumuz çok kıymetli bir misafirimiz. Dört yıldır belediye başkanlığı görevini yapan Ankara'da İtimizkut Belediye Başkanımız Sayın Enver Demirel. Birinci bölümde Sayın Başkanım'ın belki de ilk kez kamuoyuyla paylaştığı birazcık özel hayat deyince çok özel değil ama çocukluğuna dair, ailesine dair belki bilmediğiniz şeyleri şu an duyduk öğrendik. Biraz kendimize belki yeni nesil olarak hani insanlar ders çıkar. Çıkarabilir diye ders çıkarabilir ümidiyle biraz ben geç bir şey götürdüm. Sayın Başkanım, e, öncelikle dediğim gibi e, o özelinde paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim siyasete ilk girişinize. Ee, az önce dediniz ki çok eskiye dayanıyor. İlçe başkanlığı döneminden itibaren başlıyor. Hemen şöyle ilk siyasete giriş hayatınızı, serüvenizi sizden dinleyebilir miyiz? Yani nasıl başladınız? Ee, bir dönem belediye başkanlığı, ilçe başkanlığıdan sonra 99'da kazandınız. Sonra bir dönem ara verdiniz. Ve en son 2019 mali seçimlerinde e, yeniden belediye başkanı olarak 3 dönemi üst üste tamamladınız. Evet. İlk girişinizi dinlemek Tabii istiyoruz. Tabii biz... Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanıyım. Hı hı. Ee, tabii ki Milliyetçi Hareket Partimizin şu anda gençlik kolları diye adlandırabileceğiniz ama ülke ocakları olarak adlandırılan yapıdan yetişen bir kardeşinizim ben. Hı hı. Yani çocukluk yaşlarımızdan itibaren e, ocak teşkilatlarımızda... E, bulunan ve o iradeyi e, sahiplenen bir kardeşimiz. Bu 12 Eylül 1980 öncesi olsun sonrası olsun bu mensup olduğumuz iradenin hep mücadelesini verdik geldik biz. İyi günlerimiz oldu, zor günlerimiz oldu, güzel günlerimiz oldu ama bu o, ülke adına, bu millet adına bir mücadelenin e, mensubu olarak siyasetten hiç uzak kalmadık. Daha sonra yaşımız belli bir e, şeye geldikten sonra da etemiz kutumuzun ilçe oluşuyla birlikte de siyasetin bizzat içerisine gittik. Etemezkut... 20 Mayıs 1990 tarihinde ilçe olduğunda ben serbest muhase muhasebecilik yapıyordum. Benim mesleğim odur. Benim ofisim vardı. Ofiste arkadaşlarla toplandık. Ee, o zaman Milliyetçi Çalışma Partisi'ydi. Partimizin adı. Etemizkut Teşkilatı'nı kurduk. Milliyetçi Çalışma Partisi Etemizkut ilçe Başkanlığı'nı kurduk. Evet. Yedi arkadaşı görevlendirdik. O yedi kişiden biri de bendim. Ee, o gün itibariyle bizzat siyaseti içerisine gittik ve hep olduk. Yönetici ilçe yönetim kurulu üyesi olduk. Sonra ilçe başkanı olduk. Ya i̇şin daha mutfağından geldiğimiz. Tabii. Sonra il yönetim kurulu üyesi olduk. Ee, daha sonra işte belediye başkanı olduk. 18 Nisan. 1999 seçimlerinde giderken ben ilçe başkanıydım, aday oldum o zaman. O zaman 20 küsur aday aday arkadaşımız vardı, ön seçim yapıldı. Ön seçimde aday olarak bir oy farkla ben çıktım. Bazen sorarlar bana, derler ki, işte biraz önce sizin sorduğunuz gibi, Nasıl başkan oldum? Bir oyla başkan oldum. Bir oy, bir, oy bir oydu Ön seçim, zaman ah, Mesela o zaman ön seçimde gerçekten söylüyorum bir oy farkla benim ismim çıktı ve aday olarak belirlendim. Yoksa bir ay azalsaydım diğer arkadaşımız aday olacaktı. Ve 99 seçimlerine Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday olarak girdik ve kazandık o dönemde. Eçemez Kutu'nun o zamanki nüfusu 99 seçimlerinde, ilçe oluşunda demiyorum, 99 seçimlerinde yaklaşık 65 bin civarlarındaydı. 65 binden bugün 600 bin civarında evet, değil mi? Ankara'nın en büyük metropol ilçelerinden, olduğunu evet. evet. Şimdi o dönemde mesela Anavatan Partisi vardı, güçlüydü. Hı hı. Doğru Yol Partisi vardı, Demokratik Sol Parti, Cumhuriyet Halk Partisi gibi. Üçlü partilerin e, içerisinde Refah Partisi gibi zaten Refah partisinden de Belediye Başkanı arkadaşımız vardı Yalçın Bey. ikinci dönem. Birinci dönem Anavatan'ın adayı rahmetli Ramazan Başkan Ramazan Tosun kazanmıştı. İkinci dönem Belediye Başkanlığı'nı Refah Partisi'nden Yalçın Bey kazanmıştı. Üçüncü dönem Belediye başkanlığı seçiminde bize nasip oldu, kazandık. 18 Nisan 1999. Ve e, o dönemde dediğim gibi çok so şartlar zordu. Etemez Kut'ta e, gerçekten böyle... E, 25 30 kişi bir araya getirip toplantı yapacağız. Mekanlar dahi yok. Başkanım şöyle yapalım o zaman. Biraz Etimesgut'u dinleyelim sizden. Şimdi biz hep Etimesgut i̇şte, diyoruz ama Ankara dışında olan sonuçta Ulusal Kanal'dayız. Eee Etimesgut e, kaç nüfuslu? Neleri var? Elvankent, Bağlıca, Eryaman hızla büyüyen, e, hemen hemen Ankara'nın değil belki de Türkiye'nin evet. en lüks şehirlerinden ee, birisi. Ben şu sizin o, süreci anlatırken Etimesgut'u anlatayım böylelikle. Evet. Sizin gözünüzle e, evet. Etimesgut'u bize e, anlatır mısınız? Mesela o 99'da başkan olduğumuzda ifade ettiğim gibi 65 binlerde bir nüfus vardı, yüzde 22.8 oy alarak başkan olduk biz o zaman. Daha sonra. Ekran başındaki sevgili izleyiciler, hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyor. Ekranlarımızın başına hoş geldiniz diyorum. Yine yeniden yepyeni ve cep canlı bir programla huzurunuzdayız. Bugün programımızı yine TV6 Ankara Stüdyosu'ndan gerçekleştiriyoruz. Ve e, Ankara'da doğayan belediye başkanlarımızdan birini bugün konuk aldık. Çünkü dört dönem üst üste Etmeskut Belediye Başkanlığı'nı infa eden halen belediye başkanı olan Sayın Enver Demirel Beyefendi bugün stüdyo konuğumuz. Enver Başkanım öncelikle çok yoğun bir tamponuz olduğunu biliyorum ve bu yoğunluk içerisinde bizlere zaman ayırdığınız için evet. kendi adıma ekibim adına... Ve ekran başındaki izleyicilerimiz adına çok teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim. Evet, güler yüzünüzle geldiniz. Zaten temazu sahibisiniz, nezaketiniz, beyefendiliğiniz. Ve özellikle de bir kadın olarak şunu söylemek istiyorum. Centilmen yönünüzle e, gerçekten de bir beyefendiyle yakışan bütün aksesuarları taşıyorsunuz. Estağfurullah, sağ olun. E, bu nezaketinizden dolayı da kendi adıma bir kadın olarak teşekkür etmek Estağfurullah, istiyorum. Sağ olun. Başkanım, şimdi e, dedik ki dört dönem belediye başkanısınız ve... Ee, özellikle e, gerek yazılı gerek görsel medyadan birçok kişi zaten sizi çok yakından tanıyor. Tevazu kişiliğiniz zaten hani e, çok fazla bunu ön plana çıkarmamaya çalışıyorsunuz ama ben naçizane müsaadeniz olursa sizden çok kısaca bahsedip ara ara size de sorular sormak şartıyla programa başlamak istiyorum. Evet. 1961 e, Aşağı Yurtçu Köyü'nde. Dünyaya geldiniz. Annemizin ismi Cevriye, babamızın ismi Zeki. Zeki. Doğru mudur? Doğrudur. Altı kardeşiz. Evet. Peki ben şöyle size hemen o geçmişe köye götürecek olursam. Neler hatırlıyorsunuz? Sayın Enver Demirel kimdir? Sizi sizden dinleyelim. Evet, teşekkür ederim. Ekran başındaki izleyicilerimize de saygılarımızı sunuyoruz. Tabii benim köyüm belediye başkanlığı yaptığımız ilçemize bağlı. Etemezkut'a bağlı e, merkezde kalan şu anda da ilçemizin bir mahallesi. Hı hı. E, ifade ettiğiniz gibi 1961 yılının Ağustos ayının 16'sında e, doğmuşuz. Aslında 61-61 yani, diyoruz ama 45 yaşındasınız. <gülüyor> evet 1961 doğumlu ve 61 yaşındayız. Evet tam o tavafık olmuş <gülüyor> evet. ama biz 61 demiyoruz evet. 45 diyoruz başkanım. E, tabii ki ömür dediğiniz e, zaman çok çabuk geçiyor. Hele hele biz e, siyasilerin bu e, zaman süreç içerisinde yoğun bir tempo. Ben mesela ifade ettiğiniz gibi dört dönem bu görevi ifade ediyorum. Çok yoğun bir süreç. E, bakıyorsunuz zaman çok çabuk geçmiş. İşte e, yine dediğiniz gibi geriye dönüp baktığınızda evet. köyümüz... Ee, ve çocukluğumuz, gençliğimiz, e, orta yaşımız ve bugünkü konumuzu hep mücadeleyle, hep e, çalışmayla, hep e, bu milletin e, bugünü ve yarını adına e, ne yapabiliriz noktasındaki düşünce ve çalışma e, iradesiyle geçti, geçiyordu. Dolayısıyla babamız rahmetli oldu geçen yıl 2021 yılının 5. ayın 5'i. Ee, tüm geçmişlerimize Allah rahmet eylesin. Annemize rahmet diliyoruz. Annemize sağ. sağ mı? Ellerinden öpüyor. Ellerinden sağ öpüyoruz yani buradan sevgi annemiz sağ, çok şükür başımızda. Hı hı. Yine sizin de söylediğiniz gibi 6 kardeşiz ama Kaç numarasınız başkanım? Birisi vefat etti yine o kardeşlerimizden birisi çok oldu 1985 yılında vefat etti erkek kardeşimiz biz beş olan bir kız idik olanlardan biri vefat etti dört olan veririz. bir kızız ve en büyükleri benim. Ha siz bir Tabii. O zaman Şimdi, tam oraya basalım o zaman. Şimdi büyük olmak e, demek ki sorumluluk da e, ağır olan bir şey. Aslında ilk çocuklar bütün böyle cemeriz için ne derler ceremesini mi çekerler? Evet, yani, yani ama, Bütün yükünü ama hani güzelliği de var ama güzelliğin tabii. yanında e, abi olmanı vermiş olduğu bir sorumluluk var. Evet tabii. Var. Biraz onları dinlemek isteriz sizden. Tabii, e, tabii evde büyük olmak e, sorumluluk açısından. Biraz sizi daha öne çıkartıyor. Hı hı. E, bu yönüyle e, biz de geçmişimizden bugüne baktığımızda halen de öyledir. Yani evet herkes ayrı ayrı evler oldu. Ayrı ayrı yuvalar kurdu. Çoluk çocuk torun sahibi olduk ama e, sonuçta yine siz büyüksünüz ve e, ailenin büyüsünüz e, Bazı sorumluluklarınız var. Kardeşlerinizin sorumlulukları var. Onlar Böyle bir bizim e, ataerkil aile denen Türk toplumunun e, olmazsa olması o aile e, yapımızı korumaya çalışıyoruz. Çünkü çok önemli her ne kadar e, ayrı aileler olsak da o yapımızı e, mesela babam e, rahmetli oldu dedim hep toplanırdık başında. Evi var, bahçesi var toplanırdık. E şimdi yine e, o yapıyı korumaya çalışacağız. Ne kadar koruyabiliriz bilemiyorum. Ama evet. sonuçta e, ailenin büyüğü olarak biz kaldık şimdi. Yani. Evet, e, Yani yine e, evin büyüğü dediğiniz gibi Tabii. yani o gelenekler zaten e, baba gittiği zaman da evin en büyük çöküyor. Ama çok şükür annemiz sağ. Evet. Evet. Annemiz sağ ve sağlığı saati yerinde. İyi çok şükür. İyiyim maşallah. E, tüm e, Annelerin, babaların ellerinden de... Ailede sizin var mı siyasetle uğraşan başkanım? Ee, yok. Yok. Yani ailenin içerisinde, hı hı. Mümkün, oğullarım da dahil olmak üzere, kardeşlerim de dahil olmak üzere biraz uzakta tuttum onları. Hı hı. Pek yaklaştırmadık. Çünkü tabiri caizse yine eskilerin deyimiyle bir kafaya bir tokmak yeter derler. Evet. Bizim aileden bir tane. Biz şimdi bu alanda gerçekten... Çok zor süreçler yaşadık, çok sıkıntılı süreçler yaşadık. Evet, siyaset yapıyorsunuz, başkanlık yapıyorsunuz ama her şeyden fedakarlık yapıyorsunuz, özveri de bulunuyorsunuz. Siyaset yapan arkadaşlar bunu bilirler. Ama dışarıdan çok hoş gelir. Evet. Ee, sesi. ki işte e, heves de yapılır, tabi olabilir. Ama e, ben yaklaşık 30 yıla aşkındır. Yöneticilik yapıyorum. Yani yaklaşık 10 yıldır, 10 yıl benim ilçe başkanlığım, il yöneticiliğim vardır teşkilatımızda. Evet. Ondan sonra da belediye başkanlığı yapıyorum. Ee, bu 30 küsür yıllık mücadelede çok sıkıntılar da gördük, yaşadık. Çok mücadele hem parti içerisinde olsun, hem karşı tarafta olsun. Bunlar olur. Yani dolayısıyla bu mücadelelere verirken ikinci bir ee, Aile içerisinden siyasete girmesine pek uygun görmedik. Girmedi de çocukları da uzak tuttuk. Evet çocuklar de uzak demişken e, Yasin Bey, Fethi Yasin. Bey ve Aybüke Hanım kızımız Aybüke diyelim. Tuba. E, Tuba. mı? Tabii. O adaşım o zaman. Kocaman sevgilerimi gönderiyorum Aybüke evet. sana. <gülüyor> Yasin oğlumuz büyük. Biraz, evet çocuklardan oğlumuz bahseder küçük. Onu küçük o 86'lı büyük oğlumuz. Küçük oğlumuz 89 doğumlu. Kızımı sonradan, ben başkanken oldu 2001 yılında, 2001 doğumlu, 18 Eylül. Yani iki erkekten sonra bir kız babası evet, olmaktan farklı bir şey. Küçük abisiyle arasında 12 yaştan fazla hmm. bir şey var. Yaş farkı var. Evin göz bebeği o zaman. E, tabii yani şimdi şeyde okuyor, üniversitede hukuk Maşallah. fakültesi okuyor ikinci sınıfta. Hmm. Ee, öbürleri evini terk etti ayrıldılar evleri var bu Allah'tan bu var yani bizim şimdi, şimdi annesi evet. de bizim yanımızda hem küçük olması hem ilk göz ağrı olması şey son böyle hani olması evet. hem de kız olması Tabii, şimdi abi. iki afacan erkekten sonra Tabii. sanırım oğullarınızın yaşları birbirine kara, yakın galiba e, bizim kara kızımız o evet Ay <gülüyor> Adaşımmış. İnşallah tanışmakla nasip olur başkanım. Biraz da eşinize gelmek istiyorum. İknur Hanım'a da buradan selamlarımızı iletmiş olalım. Şimdi dört dönem başkanlık yapan bir beyefendiye de onu taşımak da çok kolay olmasa gerek. Yani Kesinlikle bir haklısınız. hanımefendi için çünkü geceniz yok, gündüzünüz yok, tatiliniz yok, bayramınız yok, seyranınız yok. Yani her şeyi e, öncelikle oradaki hemşerileriniz, vatandaşlarınız için yani bulunduğunuz bölgeye kendinizi adadığınız için biraz tabii aile geri planda kalıyor. Bu noktada İknur Hanım için neler söylemek istersiniz? İlk olarak nasıl tanıştınız? Belki de ilk defa bunları konuşacaksınız ama <gülüyor> biraz da programımızın evet. formatı gereği. Nasıl Or tanıştığımız kısmını isterseniz hiç girmiyorum oraya. Atayalım mı? Oraya Peki atlayalım. siz bilirsiniz. Ee, ama İknur Hanım gerçekten yaklaşık 1983, sonları 84'te. Ee, bizim e, tanışmıştığımız ve e, sözlenmemiz olmuştur. 1984 hı hı. 16 Aralık e, sözcüsümüz hı hı. takılmıştır. Görücü o söylüyor sadece onu soralım. Ona benzer bir şey, yakın bir şey diyelim. Daha sonra e, tabi e, 3 Kasım 1985 Tarihinde de düğünümüz olmuştur. Hı hı. Şimdi o günden bugüne geçen süreç içerisinde yaklaşık 37 yıl geçmiştir. Ee, tabii ki zorluklar oldu, güzellikler oldu, yaşandı, hayat devam ediyor, çocuklar. Ama bu siyasetin içerisinde, bu kadar zaman içerisinde olunca evdeki eşiniz izin tutumu ve ortaya koyduğu davranış, söyle, e, duruş çok önemli. Her Hı. siyasetçi için önemlidir. Dediğiniz gibi e, eşinin yaptığı iş önemlidir. Erges'in gözü önündedir. E, ve eleştiri açıktır. E, rakipleri vardır, muhalefeti vardır. Hem içeride hem dışarıda. Dolayısıyla Muhalefetin e, e, sizinle ilgili e, ortaya koyacakları muhalif duruşta e, aileniz çok önemlidir. Maalesef birçok noktada o masum olan aile fertleri evet, de hedef maalesef, olarak gösterilebiliyor. Maalesef. Bunun için işte biraz önce dedim ya siyasette bir tane kurban yeter dedim. Evet. Biz çocukları hevesli olmalarının rağmen de geride tuttuk. Hı -hı. Ve İkdur Hanım bu süreçte evet birçok zorluklar çekti, birçok sıkıntılar çekti ama ben burada yeri gelmişken ifade ederim. Gerçekten kendisine e, Allah razı olsun. E, bu yükümüzün çok ağır bir kısmı. Bir çok zaman ve süreç içerisinde programlarına ulaştığı bir süreçte kırmadan dökmeden bir taraftan çocuklarını yetiştirerek, bir taraftan ailesini yuvasını koruyarak, kollayarak, bir taraftan da Eşinin yani benim üstlenmiş olduğum vazifenin ağırlığını hissederek e, yaşamını sürdürdü. Sürdürüyor. E, bu yönüyle gerçekten mesela hani derler ya bunu ben bizzat hayatımda yaşadığım için söylüyorum. Mesela benim büyük oğlum 86'lı ömrü 89'lu. Evet yani hiç başından ayrılmadım ama şöyle... E, baktığımda ağırlıklı yükü anneleri çekti. Bu bir realite, bir gerçeklik bu. Hı hı. Yani işte şudur budur deme durumunda değiliz. Bu bir gerçek. E, onun için biz e, evet bütün hanımlar bu yükü çekerler ama siyasetçiler hanımları biraz daha sıkıntılıdır. Onlar her attıkları adıma dikkat etmek zorundalar. Her konuştukları söze dikkat etmek zorundalar. Her gittikleri yere dikkat etmek zorundalar. Dolayısıyla e, bu yönüyle bugüne kadar geldik. Çok şükür bir sıkıntı yaşamadık inşallah bu Unutamadığınız bir anınız var mı başkanım? Ya anılar çoktur yani, yani netice itibariyle. Gelen ya da unutamadığınız yani, hayatınızda böyle dönüm noktası <gülüyor> İştigal eden ya da gel, aklınıza gelince o zaman söylersiniz. İnşallah öyle yapalım. Peki şöyle sizi tekrar bir geçmişe götürecek olursak okul dönemleri böyle ilkokul, ortaokul, lise dönemleri. Tabii hani bugün. ilkokulu tam işte ortaokulu nerede okudunuz, köyde miydiniz, bugün, şehirde bugün miydiniz? Bugün bir okulumuzun kütüphanesini açtık. Hı hı. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. evet takip ettik. Açtığımız kütüphane, açtığımız okulumuz eski adı Göveçli İbrahim İlkokulu, şimdi adı Dumlu İlköğretim Okulu. Hı hı. Ee, idi. Şimdi bir şehidimizin adı verildi. Bu okul bizim Ethemiskut'ta ikinci ilk öğretim okulumuz. Ama ben birinci olan Ethemiskut ilk öğretim okulunda okudum. Hmm. Ee, şu anda bu okulumuz yıllardır devam ediyor. Var mı böyle Bak, öğretmenlerden, tabii. eskilerden, arkadaşlar Tabii mesela benim şu ben anda ilkokul öğretmenim sağ. Sağ maşallah. Tabii Artvin'de yaşıyor. Azmi hocamız. Maşallah. Azmi Seyhan. Allah sağlık, sahat versin. Zaman zaman arar beni. Ben de kendisini de ararım. Dolayısıyla ilk öğretimi orada okuduk. Orta öğretimi yine bizim yine Etimeskut'ta Mehmetçik Ortaokulumuzda. Liseyi yine Mehmetçik Lisesi'nde bitirdik. 79-80 dönemi. Ben liseyi bitirişim. Peki mesela e, şu an çok böyle sakin böyle çok e, şey bir yapınız var böyle sükunet dolu bir yapı öyle diyelim İster yani. E, o dönemde mesela böyle hani belediye başkanlığı şeydir. İşte konuşursunuz, kükrersiniz, anlatırsınız, e, gece gündüz o çalışmalarda sahada olursunuz, otobüslerin üstüne çıkarsınız, evet. salonlar tıklım tıklım vesaire. Şimdi hani biraz daha belki konuşkan, girişken olanlara çocukken derler ya hocaları falan yönlendirirler. İşte o sen hukukçu olacaksın, sen siyasetçi olacaksın, sen şu olacaksın, bu olacaksın. Size mesela o tarz yönlendiren oldu mu? Yani hocalarınızdan Şimdi sizi fark şöyle eden söyleyeyim. oldu mu? Yok ama şöyle bir şey vardı. Yani e, Evet biraz girişkenliğimiz vardı. Hı hı. Böyle benim biraz da inatçılığım vardır. Yani bana e, çok inatçısın derler. Belki de e, doğru bildiğim, inandığım bir konunun mücadelesini çok yoğun verdiğim için bu ifadeyi kullanır arkadaşlarımız veya çevremizdeki insanlar. Ee, yani hani derler ya, tuttuğunu kopartır. Evet. Kopartır mıyız, kopartmaz mıyız bilemem ama doğru bildiğim bir konu varsa, bir olay varsa onun mücadelesi sonuna kadar veririm ben. Ee, şöyle söyleyeyim, bu sorduğunuz soruya şey olarak, rahmetli dedem vardı benim. Babamın babası. Ee, o derdi ki bana, ben de çok sohbet ederdi. Şimdi yaşlılar belirli bir yaşa geldikten sonra sohbet edecek e, arkadaş ararlar kendilerine. Hı hı. Mesela onların emsalleri e, nasıl olursa bizde görürse bu günleri göreceğiz. Emsalleriniz tek tek böyle etrafınızdan ayrıldıkça kimsesiz kalırsınız. Sohbet edecek insan bulamazsınız. Şimdi dedim ve bizim evimiz yakındı bir yerine. Ben çok sohbet ederdim rahmetliyle. Hmm. O zaman derdi ki o bana e, ben o zaman yaklaşık işte 20 yaşlarımda falandım. Oğlum da ilçe falan olmamıştı yalnız. Evet. Etemezkut. Ya o dönemlerde 100 bin nüfuslu falan mıydı? Yoktu ya o kadar. Yani, o kadar da mı yoktu o? E, 20 Mayıs 1990 tarihinde ilçe oldu. Bu söylediklerin hmm. çok önce. Derdi ki oğlum e, Allah bilir ama dedi sen Büyük bir adam olacaksın derdi. Hmm. Yani şimdi böyle bir söz söylerdi. E demek ki konuşmalarınızda ona etkileyen şeyler bilemem. görmüş yani. Yani e, şimdi şöyle e, tabii ki büyüklük Allah'a mahsustur. E, bizim böyle bir iddiamız yoktur. Ama nasip oldu bu şehir ilçe oldu. Nasip oldu bu şehirde ben teşkilat başkanlığı görevini ifa ettim yıllarca. Nasip oldu ben bu şehirde yıllarca belediye başkanı görevini ifa ediyorum Başkanım. ve yarın nedir bilemiyorum ama e, şimdi yönlendirme deyince evet kimsenin yönlendirmesi olmadı ama böyle bir hatıramı da buradan paylaşmak isterim. Allah bütün geçmişlerimizi rahmet eylesin inşallah. Amin amin. O dönemde böyle e, hani bahçeli bir evde falan mı büyüdünüz böyle hayvanlar tabii, var mıydı? Tabii bahçeli evimiz var. Böyle De. Besler, var. hayvan var mıydı böyle tabii, hani tabii. herkesin bir böyle kuzularla, koyunlarla. bir anısı vardır. Etemez Kut'ta bahçeli evimiz vardı. Etemez Kut'ta 30 Ağustos Mahallesi'nden hı hı. orada bir avlun içerisinde bittik orada hepsi vardı. Ee, kedimiz, köpeğimiz, tavuğumuz, civcimiz hepsi vardı. Yani hı hı. E, şimdi tabi bunlar yok ama şimdi e, dediğim gibi et benim köyüm aşağı ücü ettemiz kutun bir mahallesi orada bizim evlerimiz var bahçelerimiz var e, şimdi evet koyunlarımız kuzularımız yok ama böyle bahçelerimiz var e, e, çocukluğumuzda olsun gençliğimizde olsun hatta ki e, hani oynadığınız çocuk oyunları falan şimdi ben bunları niye şimdi soruyorum? Şöyle söyleyeyim yaz açısından, evet. şimdiki çocuklarla hani büyüme şekilleriyle söyleyeyim. Hı hı. Mesela mesela çocukluğumuzda biz yaz tatillerinde köye gider. Evet. E, koyun ve ineklerimizi otlamaya gö götürürdük. E, yaz tatillerinde. Mesela e, bugün işte dediğim gibi o okula gittik. Okulun yerinde bizim orada öğretmenlere de söyledim, okul müdürüyle beraber. Dedim ki bu okunun olduğu yerde bizim top sahamız vardı. Burada oynardık. Hatta ki bazı çelik çobak oynardık biz. Hı hı çelik çomuk oyunu bilir misiniz? Bilirim tabii tabii onun için sordum özellikle. Evet yani. <gülüyor> Çünkü biz böyle eski oyunlara o kültürleri yeni nesile de evet, aktarma okul, bağımında ben soruyorum. E, oradaki öğretmenler dedim ki bununla ben çok burada top oynadım ve çelik çomuk oynadım dedim. Şimdi Bendir, o benim hocası, arkadaşım orada okuydu. Yani, biri durur yani, düzünden atlanırdı falan. Sonuçta e, bir çocuğun bir çocuğun hı hı. E, hayatında yaşaması gereken, yaşadığı o güzel ortamlar bizim çocukluğumuzda da oldu mesela benim çocukluğumda babam Almanya'da çalışırdı Almanci Almanci Almancı dedikleri dendir babam ee, 1975'te kesin dönüş yaptı sizler gitmediniz Almanya yok biz yani. gitmedik hı hı. Ee, dolayısıyla o buraya bir izne geldiğinde bir trafik kazası yaptı araçta trafik kazası yaptıktan sonra rahmetli dedem babama ''Oğlum bir daha gitmeni istemiyorum.'' dedi. ''Gitme.'' dedi. ''Bırak.'' dedi. ''Burada kal.'' dedi. O da gitmedi bir daha. 1975 yılı. Ee, dolayısıyla ben 13-14 yaşındayımız. Siz şimdi çok derinleri açıyorsunuz. E biz o ee, derinleri... götürüyorsunuz bizi. <gülüyor> Ama e, tabii o yıllarda... Hani tabii ha... şartlar böyle değildi. Tabii evet. İmkanlar böyle değildi. Hı -hı. Her ne kadar bizim şartlarımız... Ee, ailemizin şartları ve imkanları e, bazı birçok aileye nazaran çok çok iyi olsa da ama bugünkü şartlar çok daha farklı imkanlar çok daha farklı yaşadığınız çevre çok daha farklı ama o dönemde yenilen o mesela organik yiyecekler zeytin peynir, zeytin ekmek salça ekmek ya, tabii yani yani, bunların yani, tadı unutulmaz ama değil şimdi, mi başkanım o kokuları falan şu an duyamıyoruz mesela şimdi benim bir babaannem vardı Allah hmm. rahmet eylesin ee, hmm. biz ebe deriz. Ee, birçok coğrafyamızda birçok yerde de buna benzer derler bazılar ne der biz ebe deriz ee, büyük babaya da dede deriz mesela babaannemiz yani ebemiz böyle bir şey yapardı çocukluğumda ben atıyorum güzel mesela bir çorba yapardı böyle soban üzerinde de bazlama hı hı. ısıtır o peynirle o bazlama o çorba çok hoş olurdu mesela. Hep böyle kaşık sallardık ona. Hı. Düşünebiliyor musunuz? Aile. Büyük bir aileydik. Tabii sonuçta hani e, böyle kardeşler de aynı yatağı paylaşır ya mıydınız? Olmaz ben. olur mu? Tabii işte onlar çocukluk anıları yani hani kardeşler yani aynı yatak paylaşılmaz mı? Kardeşler bakın amca çocuklarıyla yani bir bataryenin altında herkesin sınırda amca kışın hikayeler. Mesela şimdi benim e, bu e, COVID'den rahmetli oldu. Benim köyümün muhtarlığını yapıyordu. Amca oğlum vardı. Allah rahmet, Allah rahmet eylesin Mustafa. Aynı emsaldik mesela. Şimdi siz kardeşleri bırak. Amca çocuklarıyla, dayı çocuklarıyla e, aynı sofrada, aynı yatakta kaldığımız çok olmuştur. Evet. Yani e, bunlar e, o ata-ırkır ailenin e, gerçekten ee, bu topluma kazandırdığı güzel şeyler bunlar aynı zamanda birlikteliği oluşturur. Bunlar sağlam bir aile yapısını oluşturur. Oluşturdu. Bugün ülkemizde gerçekten bir aile yapısının önemini kavrayan insanlar bunları yaşayan insanlardır. Şimdi bu zamanda biraz bundan uzaklaşıyoruz. Sebebi e, şimdi bizim olan bizim kız hepimizin başında bunları yaşatamıyoruz, yaşamıyorlar. Yaşasınlar mı? Yok, yaşamasınlar canım. Yani böyle bir de ama bu ailenin önemini kavrayacak bir yapıyı oluşturamadık, oluşturamıyoruz. Onun için işte internet başta olmak üzere okulda bir yerde, çarşıda, pazarda tanışıyorlar. işte konuşuyorlar. Ondan sonra biz evleneceğiz diyorlar. Ev veriyoruz. yani inşallah mutlu olsunlar, mesut olsunlar temennisinde bulunuyoruz. Aileler başta olmak üzere eş, akraba ama kısa zaman içerisinde bazı olumsuzlukları çok sıkça yaşıyoruz. Ayrılıyorlar, çoluk çocuk ortada kalıyor. Dolayısıyla her ailede zorluk olur, her e, yuvada sıkıntı olmaz olur mu? Ufak bir e, sıkıntı da, sorun da e, gençler ne yazık ki e, yuvayı korumayı tercih etmeleri yerine bunu yapmıyor. Ayrışmayı tercih ediyorum. sabır kalmadı, tahammül yani, kalmadı değil mi sabır, başkanım? Tahammül. Yani teknolojinin ilerlemesiyle belki de rahatlık batıyor birçoğuna. Yani hani belki o yani emekle böyle. gelen, alın teriyle gelen çalışmalar yok. Birçok şeyi anne ve baba e, hazır ortama evlendiriyor. Mesela birçok gencimiz de işte hazır ev, hazır araba, hazır tabii, tabii. iş. Hani o zorluk yok o geçmişteki Kesinlikle, zorluk. olmayacak. doğru kıymetle bilinmiyor. Şimdi mesela... Bunları söylerken kendimizin başında yok mu? Kendimizin de yaşadığımız için söylüyorum. Mesela çocuklarımızı yetiştirirken hem amca, dayı, nine, teyze şeyinden farklı şey bir bunları anlayan, tanıyan, bilen bir aile yuvasını veremiyoruz. Artı mesela mutfakta işte hazır neyse bu. Tamam, sonra bir yuva kuruyorlar, sorumluluğu paylaşamıyorlar. Onun için e, hayatın güzellikleri, hayatın zorlukları, hayatın her anının önemli ve güzel bir nimet olduğunu görmek lazım, algılamak lazım, bilmek lazım ve bu yönüyle de, bu yöne de gençleri e, yönlendirmek lazım. Evet. Yoksa hayat çekilmez hale geliyor ve sonuçta da. Ee, i̇şte 6 ay bir sene 3 yıl 5 e, yıl dedim mi haydi bana eyvallah bir de bunun özür dilerim bunun evet. en büyük etkilerin birisi de şey evet. e, işte özgür hayat yaşama Hı. hevesi bu da ayrı bir e, sorun. Peki başkanım buraya küçük bir virgülü koyalım. O kadar böyle samimi bir sohbet ettiniz ki zaman nasıl geçti biz de anlayamadık. inanın. birinci bölüm bitmiş ama ikinci bölümde çok hızlı yapmış olduğunuz çalışmalar ve projelere değineceğiz. Öncelikle bu özel bilgileri bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler kısacık bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Devam ediyor. Ekran başındaki sevgili izleyiciler, kısacık bir reklam arasından sonra tekrar huzurunuzdayız. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için... Ee, şu an programımızı TV6 Ankara stüdyosundan gerçekleştiriyoruz ve stüdyo konuğumuz çok kıymetli bir misafirimiz. Dört ee, yıldır belediye başkanlığı görevini yapan Ankara'da Etimeskut Belediye Başkanımız Sayın Enver Demirel. Birinci bölümde e, Sayın Başkanım'ın belki de ilk kez e, kamuoyuyla paylaştığı birazcık özel hayat deyince çok özel değil ama çocukluğuna dair, e, ailesine dair belki bilmediğiniz şeyleri şu an duyduk öğrendik. Biraz kendimize belki yeni nesil olarak hani insanlar ders çıkar. ...diye ders çıkarabilir ümidiyle biraz ben sizi geçmişe götürdüm. Sayın Başkanım, e, öncelikle dediğim gibi e, o özeli paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim siyasete ilk girişinize.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 bu o, ülke adına, bu millet adına bir e, mücadelenin mensubu olarak siyasetten hiç uzak kalmadık. Daha sonra yaşımız belli bir e, şeye geldikten sonra da etemez kutumuzun, ilçe oluşuyla birlikte de siyasetin bizzat içerisine gittik. Etemez kutu.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 Yedi arkadaşı görevlendirdik. O yedi kişiden biri de bendim. Ee, o gün itibariyle bizzat siyaseti içerisine girdik. Ve hep olduk. Yönetici, ilçe yönetim kurulu üyesi olduk. Sonra ilçe başkanı olduk. Ya i̇şin mutfağından geldiniz. Tabii. Sonra il yönetim kurulu üyesi olduk. Ee, daha sonra işte belediye başkanı olduk. 18 Nisan...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 Nasıl başkan oldum? Bir oyla başkan oldum. Bir oy Bir oy, bir oydu. <gülüyor> ön seçim, o zaman, bak, değil mi? mesela o zaman ön seçimde gerçekten söylüyorum, bir oy farkla benim ismim çıktı ve aday olarak belirlendim. Yoksa bir ay az alsaydım, diğer arkadaşımız aday olacaktı. Ve 99 seçimlerine Milliyetçi Hareket Partisinin aday olarak girdik ve kazandık o dönemde. Etme kutun. O zamanki nüfusu 99 seçimlerinde, ilçe oluşunda demiyorum, 99 seçimlerinde yaklaşık 65 bin civarlarındaydı. 65 binden bugün 600 bin civarındaydı evet, değil mi? Ankara'nın en büyük metropol ilçelerinden, değil beşincisi oldu, evet. evet. Şimdi o dönemde mesela Anavatan Partisi vardı, güçlüydü. Hı hı. Doğru Yol Partisi vardı. Demokratik Sol Parti, Cumhuriyet Halk Partisi gibi...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 25-30 kişi bir araya getirip toplantı yapacağız mekanlar dahi yoktu. Başkanım şöyle yapalım o zaman biraz Etimeskut'u dinleyelim sizden. Şimdi biz hep Etimeskut i̇şte, diyoruz ama Ankara dışında olan sonuçta ulusal kanaldayız. E, etimeskut e, kaç nüfuslu, neleri var Elvankent Bağlıca, Eryaman hızla büyüyen, e, hemen hemen Ankara'nın değil belki de Türkiye'nin evet. en lüks şehir ee, muhitlerinden birisi. Ben şu o, süreci anlatırken etimeskut. Etimeskut'u anlatayım böylelikle. Evet, sizin gözünüzde e, evet. Etimeskut'u bize anlatırmışsınız. Mesela o 99'da başkan olduğumuzda ifade ettiğim gibi 65 binlerde bir nüfus vardı. %22.8 oy alarak başkan olduk biz o zaman. Daha sonra o 5 yıllık süreç geçti. E, temiz Kutu'nun nüfusu e, her geçen gün artan bir e, konuma sahip. Çünkü Ankara'mızın Güney Batı koridorunda hı hı. E, ve gelişme aksi içerisinde. E, her Taraftan her kesimden göç alan bir e, yerleşim konumundayız biz. Askeri mesela, bir şeyi de var değil mi oranın? Böyle bir askeri saha gibi bir şeyler? de Tabii bizde 11-12 tane askeri birlik vardır. Sırrı evet, evet. de dahil. Genelde askerlik Zaten, yapanların çoğu biz Etemezkut'ta askerlik yapıyoruz. Mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Hemen bugünkü konumunu söyleyeyim. E, Milli İstihbarat Teşkilatımız Etemezkut'ta evet. konuşlandı. Evet, çok devasa bir bina. Şimdi Milli Savunma Bakanlığımız, Genel Kurmay Başkanlığımız, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın e, taşınacağı e, merkez şu anda Ay Yıldız Projesi Etimeskut'a yapılıyor. Çok inanılmaz bir gelişme. Tabi tabi. Yani Etimeskut. İstanbul yolu Şu ve Eski yolu, Eskişehir yolu ve e, İstanbul yolu makasında Ankara'nın dediğim gibi Güneybatı koridorunda 38 mahallesi olan 600 bin civarında nüfusu olan Ankara'mızın 5. metropol ilçesi. Önümüzdeki 10 yılda Ankara'nın nüfus olarak birinci ilçesi olacaktır. Gelişme bunu gösteriyor. Çok göç alıyoruz. Ama çağdaş, modern bir kentleşme, bir yapılaşmayı e, gözeterek büyüyoruz. Devam ediyoruz. İşte tabii e, ben 99'da başkan oldum. Bugün de başkanım ama bir ara verdik. 28 evet, Mart 28 2004 seçimlerinde. Niye kaybettiniz başkanım o zaman O zaman işte 3 Kasım 2002 seçimlerinde AK Parti güçlü bir iktidar kurdu. Arkasından bir yıl gibi kısa bir zaman geçti. Yerel yönetim seçimleri oldu. Bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakan olarak meydanlarda hep şunu söyledi. Dedi ki e, bize iktidar yaptınız. Yerel yönetimlerde bize verin. Evet. Bizi e, <gülüyor> topyokun Güçler. görevlendirin dedi haklı olarak. O zaman kıyı seçimlerde belediyelerin %70'e yakını AK Partili belediyelerden oluştu. Artı başka bir şey daha oldu. Melik Başkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız eee güçlü olsun güçlü olsun sloganıyla merkezi hükümet bizde, büyükşehir de bizde, ilçe belediye başkanlığını da bize verin dedi. o Hatta dönem ki, uyumlu çalıştınız mı Melik Başkanla? Rüştü Başkanla hiçbir zaman karşı karşıya gelmedik. Allah var. Ben Etemez Kutlak çok çalıştım ama Melek Başkan da Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken her işi yaptı. Peki şu anki Bu... Büyükşehir Belediyesi ile parti olarak çok uyumlu değilsiniz. Bunun mesela bir yan etkisini görüyor musunuz? Yani hani size destek olunuyor mu? Yok yani netice mu? itibariyle biz şimdi ilçe belediyeleri olarak hı hı. işimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız. Biz bunu yapıyoruz. Biz bunu yaparken eğer ki Büyükşehir Belediyesi bizim yaptığımız hizmetlerin gerisinde kalırsa kendisi düşünsün. Evet. Bu onların sorunu. Şu andaki Büyükşehir Belediyesi yönetiminin de e, Ankara genelinde e, yaptıklarının veya yapamadıklarının e, hesabını şurada iki yıl kaldı. Önümüzdeki seçimde elbette ki e, Ankaralı değerlendirecektir. Ama ben şunu yeri gelmişken ifade edeyim, siz madem sordunuz, Ankara bu 5 yıl içerisinde çok daha iyi hizmetleri almalıydı diye düşünüyorum. Çok daha Ankara'ya, Ankara halkının yaşam kalitesini yükseltecek. Yani şu Hizmetler an bana erimeliydi. izleyicilerden gelen sorularla ilgili aslında sormak istiyorum. Yani biz tanıtımları yaptığımız andan itibaren e, bunlar bilmiyorum sizinle alakalı değil sanırım büyük şehirde. Mesela otobüslerin çok sık gelmediği, metrodaki yürüyen merdivenlerin sürekli aksadığı, metroların bozuk olduğu. Yani bunları bizzat bizler de yaşıyoruz kullandığımız için. Özellikle bu pandemi sürecinde. E, yani e, bu soğuk havalara rağmen sefer sayıların azaltıldığı, e, sizinkiler biraz daha itimiz. tabi şehrin hani biraz daha bu merkeze biraz daha uzak olduğu için hani bu ulaşımla ilgili sıkıntılar özellikle Avrupa'ya girişte bize getirdi. de geliyor tabii. Müşküayetler evet. bize de geliyor. Onlar hepsi büyük şehirle ilgili olan. Tabii tabii ulaşım direktmen büyükşehir belediyesinin görev alanı içerisinde. Ama şu realitede var. Ee, özellikle pik saatlerde bu sıkıntılar olur. Ama bunların yoğun yaşanması sorun. Ee, mesela sevk ve idarede ee, bir sıkıntı var zannediyorum. Ee, bu yönüyle evet. e, bir e, şikayetler silsilesi devam ediyor. Onun için e, bunu biz de bildirdik yukarılara. Yani Ankara Büyükşehir'in ilgililerine. E, sonuçta sadece Ankara'nın bizim etimistikleri Ankara'nın genelinde buna benzer sorunlar elbette ki yaşanıyor. Büyük bir metropol. Hı hı. E, demek istediğim şu, elbette ki Ankara e, bu süreç içerisinde çok daha e, hiz, güzel Neydi? hizmetleri, yaşam kalitesinin e, vatandaşın yükseldiği hizmetleri alabilirdi, almalıydı. Mesela bazı ama çalışmalar durduruldu. Tabii yani, tabii. Yani, e, Etmeskut'a giderken Anka Park falan yol üstü olan kısımlar. Şimdi Anka Park farklı bir şey tabii. Orası size mi bağlı? Yok. Yok. Anka Park... Farklı bir proje. Farklı onun üzerine ona girersek o oraya saatlerce <gülüyor> konuşmamız lazım. çok sizin. Ama e... şu bir gerçek. E, e, Ankara genel olarak e, imkan ve fırsatlar göz önünde bulunduruldu, bulundurulduğunda çok daha ee, iyi hizmetleri alabilirdi diye düşünüyorum. Peki büyük şehrin desteği olmadan nasıl bu kadar başarılı oldunuz? Mesela borcumuz yok diyorsunuz genelde birçok yerde evet belediyenin borcu yok. Yine e, Türk Tarih Müzesi gibi sadece Ankara'da değil, Türkiye'de değil dünyada e, sayılı olan en büyük müzeye sahipsiniz şu anda ve sizin emeğinizle, sizin projelerinizle gelişen bir müze e, içerisinde yok yok. Allah nasip ederse inşallah ikinci programımızı çok yakın bir tarihte birkaç hafta içine gelip Direkt sizin o müzede sizinle birlikte yani gezerek yerinde inceleyerek bir program daha yapacağız Allah nasip ederse inşallah. Ee, Sayın Başkanım, şimdi hazır müzeye gelmişken, e, bunun gibi yine bir engelsiz yaşam merkeziniz var, oraya da geleceğim ama ondan önce bu Türk Tarih Müzesi gerçekten de herkesin ilgisini çeken, içerisinde e, Mevlana'dan değil mi, Hacı Bektaş Veli'ye kadar, yine e, yaşayan efsane, e, Kimya Nobel Ödülü'nü alan Sayın Aziz Sancar, hayatta evet. olmasına rağmen onun heykeli. Yine Zübeyde Hanım'dan tutun kurtuluş mücadelesinde, e, bütün birçok şeyi tarihi barındaydı. Yani evet. bu tarihin ilk kuruluşundan günümüze kadar gelen o serüveni sizler orada canlandırarak e, çok emekler vererek 4 sanırım 4-5 yıl içerisinde böyle devasa bir şey imza attınız. Evet. 60 bin metrekarelik bir alan, 6 bin e, metrekaresi kapalı. Geriye kalanı sizden dinleyelim. Evet. Türk Tarih Müzesi'nin ilk oluşumu Ama önce başladı? bir şey sordunuz orada. Dediniz ki... Bu kadar çalışmayı Büyükşehir Belediyesi'nin evet, katkısı neye olmadan borçlusunuz? neye borçlusunuz? Biraz muhasebeci Şimdi, olmanın vermiş olduğu bir şey de var Hesap, kitap, geldiler, gittiler, defter takipleri değil Gerçekten mi Gerçekten onun etkisi vardır. Bir kere gelir, e, gelirlerinizi iyi disipline etmeniz lazım. Hı hı. Giderlerinizi de iyi disipline etmeniz lazım. Yani mali disiplini sağlamış olmaz lazım ve elinizde tutmanız Aslında lazım. burada sizin muhasebeci mali şavir olmanızın Şimdi bu yönüyle eğer ki mali disiplini iyi yaparsanız Hı. her belediye kendi e, gelir ile kendisini idare edebilecek konumdadır. Yasa buna müsaittir. Şimdi Etim Eskut'ta biz gerçekten söylüyorum e, bu Hı. yönüyle güçlü bir irade ortaya koyduk ve bugün Türkiye'ye bakın ilçe belediyesi bizim konumuzda olan il belediyelerini de dahil edelim. Eee izleyeceğimiz de bu arada izliyorlar. Birçok belediye birçok belediye borç sıkıntısı içerisinde. Evet. Bazı belediyelerimiz kesinlikle bildiğim için söylüyorum. Maaşlarını ödemekte zorlanıyorlar. Bugün bir, bir belediye başkanı misafirim vardı. Başkanım geçen ay maaşların yarısını ödeyebildim dedi. Demek istediğim şudur. Böyle bir yapının içerisinde biz yatırım yapıyoruz. Borcumuz yoktur. Ve, ciddi ve paramız da mı? vardır. Yani dünya genelinde ismi yeteren evet. yatırım. Biraz Türk tarihi. müzesi. Şimdi Türk tarih, tarih müzesi dediğiniz gibi Türk coğrafyasında Hı -hı. tektir. Türkleri yani bizim ataları ecdadımızı Ergönü aldık. Cumhuriyetin kuruluşuna kadar getirdik. Cumhuriyeti kurdutturduk orada bıraktık. Bu iki tarih süreci içerisinde binlerce yıllık tarih binlerce yıllık medeniyet ve bu süreç içerisinde yaşanan belirli olaylar, Ergun Okon gibi, İstanbul'un fethi gibi, Çanakkale gibi, Kurtuluş Savaşı gibi, Türk, şey, Türk e, dünyasını ve e, bütün dünyanın etkileyen olayları, oralarda biz heykellerle, resimlerle, rolleflerle, e, diğer dokümanlarla Canlandırma yaptık. Dediğiniz gibi 60 bin metrekare alan üzerinde 6 bin metresi kapalı hı hı. çok önemli bir... Bir kültür sanat merkezi yani. Kesinlikle bir eğitim yuvası aynı zamanda. Hı hı. Burada çocuklarımız üniversiteler başta olmak üzere ilk lise dönemindeki çocuklarımızın da aynı zamanda tarihlerini dokunarak e, öğrenme imkanına kavuşuyorlar, kavuşacaklar. 29 Ağustos'ta hizmeti açtık. O günden bugüne 200 binin üzerinde ziyaretçisi oldu. Çok önemli bir rakam. Ciddi bir rakam. Ve ciddi bir rakam. Dolayısıyla sizleri de bekliyoruz oraya. Bunu şimdi, anlatmak Türk Tarih Müzesi'ni anlatmak gerçekten zor. Evet. Aslında gidip orada yaşamak şimdi, lazım. Yani. Şimdi orada rehberleriniz falan var mı orada tabii, yardımcı olan? Heykel ve resim. Şimdi bazı e, kesimler heykeli resmi e, günah sayarlar bazı kesimler de kendilerini zannederler kendilerinden başkası bu işi Dört yapamaz zannederler nasıl evet. yani sanatı ya. şimdi sanatı e, kendilerinden başkası yapamaz Başkanım, zannederler şimdi bir heykel açmak var şimdi, bir de yüzlerce heykeli tabii, açmak bakın, var yani şimdi ben her iki kesim için de söylüyorum Hı -hı. biz bu ülkeyi bu milleti seviyoruz insanımızı seviyoruz. İnsanımızın değerlerine saygımız vardır. Ve insanımızın değerleri etrafında bu milletin buluşup güçlü bir şekilde geleceğe taşımak istiyoruz. Onun için bu milletin kültürü, tarihi, sanatı, türküsü, şarkısı, folkloru ne varsa yemek kültüründen tutun giyinme kültürüne kadar. Hepsi bizimdir ve bunları bu milletin ortak değerleridir bu değerler etrafında biz çocuklarımızı bütünleştirerek, buluşturarak geleceğe taşımak ve bu milletin bekasına hizmet ettirmek zorundayız. Bakın bir şey söylüyorum Tuba Hanım. Hı hı. Bu millete mensubiyetini çocuklarımıza vermek zorundayız. Millete mensup olmayan mensubiyetini başka yerlere bağlar. Mensubiyetini başka yerlere veren bir insan... Oradan aldığı talimatı yerine getir. 15 Temmuz böyle olmuştur. Hı. Halbuki ise bu milletin çocukları milletinin isteğini yerine getirmek zorundadır. Milletinin mensubu olmak ve onun değerlerinin hizmetinde olan bir nesli yetiştirebilmek için de biz. Yöneticilerin evet. üzerine düşen görevler vardı. Başkanım Biz bunları yapmaya Zavar çalışıyoruz. Su gibi akıp geçiyor. Onlara sonra dediğim gibi tekrar detaylı değiniriz ama birkaç projenizden daha bahsetmek istiyorum. Ee, engelsiz yaşam merkezi. Yaşam merkezi ayrı ayrı hemen bir dünya. ondan bahsedeceğiz. Ee, yine devlet bahçeli eğitim spor ve tesisleri, Etisem, Kent Konseyi faaliyetleriniz var. Ee, bir de bunlar dışında pandemi sürecinde yaptığınız çalışmalar ama son 5 dakika diyorlar da birkaç dakika daha uzaklaşırsa <gülüyor> da arkadaşlarımız. onların kısa, oraları, özellikle oraları, bakın Mesela engelsiz yaşam merkezi hı hı. o Türkiye'de tektir o proje evet. e, ve örnek bir projedir. Dolayısıyla şimdi Türkiye'mizin birçok ilinden e, ilçelerinde belediyeler, yerel yöneticiler, kamu yöneticileri gelip onun gezip, görüp onun örneklerini ilçelerinde yapmaya çalışıyoruz Hep ilklerin başkanısınız. Yani, e, öyle bir iddiamız yok ama sonuç itibariyle e, bu yaş, engelsiz yaşam merkezi e, gerçekten e, Türkiye'de benzeri olmayan bir e, tesis. Bu benim sözüm değil. Bu Aile ve Sosyal Politikaya Bakanlığımızda engelli ve yaşlı hizmetler Kenan genel Müdürümüz. müdürümüzün ifadesidir. Bu tesis Türkiye'de tek dünyaya örnektir diye. Çok iyi. Onun için orayı yerinde bir görmenizde fayda var. Oradaki vardır. en önemli şey de şu sanırım. Hani bütün hayatını engelli çocuğuna, yavrusuna, eşine ayırmış orada olan çok, bir ferdi. Tabii tab tab e, Sonuçta yani, bırakabileceği bir saat dahi, yani, bırakabileceği bir yer yokken size günlerce bırakabiliyorlar. Orada, orada konaklama vardır. Evet. Orada rehabilitasyon vardır. Orada Hı -hı. eğitim vardır. Orada mesleki kurslar vardır. Orası çok kapsamlıdır. Orada engelli yakınının ilgi alanlarını ortaya koyan çalışmalar vardır. Vardır, vardır. Çok kapsamlı bir şeydir. Dolayısıyla o bir, bir programa yetmez o. Yetmez. Zaten diğer programda daha detaylı İnşallah. bunları çekip konuşacağız. Şimdi bir de esnafa ve çiftçilere verdi. Etisem'den et bahsedin. Etisem, Etemeskut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi. Hı hı. O büyük bir okuldur, bir üniversitedir o. Hı hı. O 2013 yılından beri hizmet etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Başkent Üniversitesi ile ortak yürüttüğümüz bir projedir. Çok kapsamlı bir projedir. Tabii ki bu pandemi süreci farklıdır. Pandemi sürecinde Belediyelerin, yerel yönetimlerin hizmet konseptleri değişti. Biz de buna uyduk. Bu yönüyle e, esnafımıza, köylümüze maddi yardım, katkı başta olmak üzere. Siz evet pandemide o, 1200 TL'lik bir yardım da yaptınız mı esnaflarımıza osnaflara. 1200 lira nakit yardım destek verdik. Kapalı kapalı yoksa... oldukları dönemde biliyorsunuz esnafları kapattık ya. Evet. O dönemde e, e, 1200 lira nakit yaklaşık. Beş binine yakın esnafımıza bu parayı dağıttık, verdik. Hı hı. Bu çok önemli bir şeydir. Çünkü esnaf bizim veli nimetimiz. Bizim genel bütçeden payımız, merkezi hükümetin esnaftan iş e, aleminden e, topladığı vergilerde payımıza düşeni gönderir. O kapanırsa biz e, genel paydan gelen e, katkılarımız azar. Onun için esnafımızı ayakta tutmak gerekir. Evet. E, dolayısıyla e, bu dönemde de burada da geri kalmadık. Evet. E, tabii imkanlarımız e, verdiği ölçüde fırsat verdiği ölçüde bu desteğe de sunduk. E, bunun gibi bir Şunu şey... söyleyeyim. Evet. Zaman daraldığını farkındayım. Sizin e, çok şey sormak e, istiyorum e, da e, öyle. <gülüyor> Temeskuta e, kuruluşundan bugüne. Siyasetinin bir fiil içerisinde, gelişiminin bir fiil içerisinde olan bir kardeşiniz olarak e, söylüyorum. E, gerçekten bu şehir Ankara'nın Taşra büyük bir köyünden, taşla kent olarak adlandırılan Metropor. büyük bir köyden çok büyük bir değişim gösterdi. Hı -hı. Çok büyük bir değişim göstererek bugün sadece Ankara'mızın değil, ülkemizi çağdaş kentlerinden yerleşim yerlerinden birisi oldu. Sizin söylediğiniz gibi Eryaman dediğiniz bölge benim 8 mahallem vardır. 280 binine yakın nüfus orada yaşar ve iddia ediyorum bakın. Sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin en güzel kentlerinden birisidir bu. Bağlıcam ona keza. Ahi Mesut um ona keza. Diğer bölgelerim ona keza. Dolayısıyla Etimesgut bu gelişimi yakaladı ve bu süreci devam ettiriyor. Kesmedik. Buna göre etimeskutta yaşayan insanlarımız da şanslıdır. Niye? Onlarca yaşam merkezi, onlarca spor merkezi, onlarca kültür merkezi yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. Devlet Bahçeli sosyal ve kültür testleri de onlardan bir tanesidir. Sayın Bahçeli'ye de burada çağrı yapalım o zaman. inşallah en kısa zamanda burada misafirimiz olsun. Ya da biz gidelim kendi mekanında inşallah genel başkanımızla güzel böyle bir program sunalım. Sizin vesilenizle. Onu sayın genel başkanımıza Selam takdir Onu kendime iletelim inşallah. Tabii ki ama e, sayın genel başkanımızın adını verdik. Kendisi istemedi aslında. Sonradan biz biraz ısrarcı olduk. Sonuç itibariyle verdik. Orada da oy birliğiyle bütün partili, orada Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, İYİ Parti ve MHP'li Meclislerin oy birliğiyle verdik onu. Başkanım bir de Eti Ata var. Onu eti da, Ata. Neydi, bu pandemi an. döneminde kurmuş olduğumuz bir oluşumdu. Hı hı. O vazifesini tamamladı. Bitti. Eti Ata. Atasına hizmet. Evet. O zaman mesela biz evlere kadar e, vatandaşın her isteğini Faturasını yatırıyorduk o dönemde, pandemi sürecinde. O karantinaya alınan ailelerin olsun başka kapalı e, sokağa çıkmanın yasak olduğu dönemlerde. E, dolayısıyla bu e, süreç içerisinde o birimi kurduk, çok yoğun bir çalışma sergiledik. Dedim ya format komple değişti. Peki. Ve, e, sonuç itibariyle e, şu anda yine pandemi yükselerek devam ediyor hı hı. ama... Çok şükür aşı bulundu, aşı olduk, herkes aşı oldu. İnşallah. Yani sayı artmasına rağmen hastaneye yatışlar azaldı. Burada da yeri gelmişken ifade edelim, ülkemiz gerçekten bu aşı konusunda ciddi bir yerde edindi. Türkova aşısını da buldu. Ben bütün bilim adamlarımızı, sağlık bakanlarımızı bu yönüyle tebrik ediyorum, kutluyorum. Aşı olmayanlar aşı olmaya davet ediyorum. Ve bu sağlık büyük bir nimet bunu korunması, kullanması için de herkese evet. çağrıda bulunuyoruz. Başkanım Tuğba Mergiz Öznesi Kadın'dasınız. Şimdi Öznesi Kadın deyince belki izleyicilerimiz bir kadın programı sanmıştır ama biz kısaca şöyle söyleyip hemen sizin de son cümlelerinizi almak istiyorum. Toplumun yarısını oluşturan, diğer yarısını yetiştiren kadın, anne kadın, evlat kadın, eş kadın, kız kardeş kadın. Dolayısıyla insanoğlunu dünyaya getiren kadın. Ve bizler de burada sizin gibi kıymetli misafirlerimizi özellikle geçmişe götürerek sonuçta bir annenin evladıyız hepimiz. Anne ve babanın ee, bu şekilde insan faktörü üzerinde Yani öznesi insan öznesi kadın Buna da bir açıklık getirmiş olarak e, Size hemen son olarak Kadınlar ve gençlere yönelik olan Çalışmalarınızdan çok kısa bir bahsedip Bitirmeyi istiyorum programı Şimdi hani çok kısa bahsedilmez ama En azından başlıklar evet, halinde önce hiç girmeyelim oraya kısa kısa o zaman şöyle <gülüyor> Ama şöyle söyleyeyim gençlerimize... bizim, Gerçekten söylüyorum Bunu bir Hı -hı. E, şey olarak ifade etmiyorum e, Hem kadınlarımıza hem gençlerimize, hem toplumun diğer kesimlerine, emeklilerimize, e, engellilerimize, engelli yakınlarımıza yönelik gerçekten çok e, çalışmalarımız vardır. Mesela gençlerimiz dediniz, gençlik meclisi dediniz, kadınlarımız dediniz, kadınlar meclisi kurdum ben, e, yüzlerce hanımefendi orada görev aldı ve binlerce hanımefendiyle programlar yaptık, yapıyoruz. Birçok çalışmalarımız var. Ee, gençler ona keza, emekli konaklarımız ona keza, e, yaşam merkezlerimiz, güzellik merkezlerimiz ona keza, hanımlara yönelik. Dolayısıyla e, bunların her biri e, e, bu merkezlerimizde yoğun bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bu e, şu kadarını söylerim, Etimeskut'ta yaşam kalitesi yükselmiştir hı hı. insanımızın. Etimeskut'un isminin manasını bazen bana sorarlar. Tabii ki bir manası vardır, bir ifade ifadeti manavadır ama ben genelde derim derim ki Mesut insanları yaşadığı şehir derim. Ay, çok güzel. Başkanım, bu vesileyle programımızın sonunda geldik ama son olarak söylemek istediğiniz mesaj niteleyinde. Evet. Özellikle de sizi dört dönemdir buraya Tabii. halkın teveccühüyle siz e, bir başkanlık görevini ifa ediyorsunuz. Mutlaka söylemek istediğiniz son bir teşekkür evet. mesajı vardır. Bir kere öncelikle bu pandemi sürecinde ee, insanımızın, e, hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın sosyal mesafe başta olmak üzere koruyarak e, aşı olmayanlar, aşılarını olmaya davet ediyoruz. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmelerini arzu ediyoruz. Hı hı. Ama işte Mesut Şehir Etemez Kutu'na davet ediyoruz. Mesut Şehir Etemez Kutu'da görülecek çok şey vardır. Özellikle de e, Türk Tarih Müzesi'ni görmelerini ve o, oradaki tarihi, kültürü, sanatı e, yaşamalarını özellikle tavsiye, tavsiye ediyor ve davet ediyorum. Size de başarılar diliyorum. Elbette ki öznesi kadın programı kadının ismini geçen her şey güzeldir. Yani hanımlar e, netice itibariyle dediğiniz doğru toplumun yarısının e, kadın, yarısının da dünyaya gelmesine sebep olan evet. e, insan, kadınımız. Yani netice itibariyle onun için e, bizim inancımız, bizim dinimiz, işte işte Cennet anaların ayağının altındadır demiştir. Bu çok önemli bir söz. Peygamber Efendimiz'in hadisi. Dolayısıyla evet kadınımıza biz değer veriyoruz. Saygı duyuyoruz. Değer ve sa vermeyip saygı duymayın diyoruz ki yanlış yapıyorsunuz. Ee, bu yanlıştan bir an önce dönün diyoruz. Ve size de başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz başkanım. E, davet ediyoruz. İnşallah çok teşekkür ediyorum. Ben Kendi teşekkür adıma, ederim. ekibim adına ve ekran başındaki izleyicilerimiz adına e, ayaklarınıza sağlık, ağzınıza, emeğinize sağlık. Teşekkür İnşallah ederim. en kısa zamanda Etim görüşmek üzere diyelim. Ekran başındaki sevgili izleyiciler bugünkü programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni konuk ve konuklarla huzurunuzda olmak dileğiyle. Yüzünüzden gülücükler, yüreğinizden sevgi ve muhabbet eksik olmasın. Esen kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.